Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü başladı. 19 Haziran Salı gününün ikinci maçı, A e grubunun ikinci maçı olan, Polonya Senegal maçı olacak ve, Dünya Kupası'nın altıncı günü oynanacak. İki takımın analizlerine geçelim, Polonya toplamda yedi kere katılmıştır. Polonya takımı, turnuvaya katılmak için, on maç yapmıştır. Bu maçlardan sekiz galibiyet, bir berbaberlik ve bir yenilik ilgi alarak turnuvaya katılmaya hak kazanmışlardır. Polonya tak futbolu oynamakta olup, seyirciye futbol keyfi vermektedir. Hücumda orta sahadan, kanatlara topu veren ekip, kanattan ceza sahasına girerek tehlike oluşturmaktadır. Savunmada ise zayıf gözüken ekibi, Turnuvadan çıkma ihtimali vardır. Senegal takımı ise, Dünya Kupasına iki kez katılmıştır. Turnuvaya katılmak için gruptan lider çıkan tecrübeli ekip, kontra ataklarla rakip savunmayı çok zorluyor. Defans hattında ise pires ile bas.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 I'm